Evet gençler hoş hoşgeldiniz. Bugün elimde son teknolojik kask var. Evet bu gördüğünüz deli şimşeyi sizlere bugün tanıtacağım arkadaşlar. Evet gençler bu elimde gördüğünüz kaskın markası Sharktır. Dünyaca bilinen en ama en iyi kask markalarından birisidir. Dünyaca ünlü hatta ilk 3'e giren bir markadır kendisi. Ve kendisi çok önemli bir kask yapıyor. Bu da bu arkadaşlar. Bu kaskın özellikleri saymakla bitmiyor. En önemli özelliklerinden birisi sıcak havalarda sizin kafanızı serinletmek için yapılan havalandırmalar. Ee, kış aylarında ise soğuk aylarda da ise kafanız birazcık sıcak tutmak için yapılan e, havalandırmaları istediğiniz göre kapatıp açabilmeniz. Hadi gelin ise ayarlardan birazcık size bahsedeyim e, havalandırmalardan. Şimdi gençler gördüğünüz bir şekilde kaskımızı aldık. Şimdi birinci havalandırma sistemi. Şu ağız ağızlık burada yani. Şu şekilde açabiliyorsunuz yarım bir şekilde. Bakın yarım. Buradan az hava girmesini istiyorsanız bu şekilde. Yok ben çok terliyorum diyorsanız tam açabilirsiniz. İçinden full hava gelebilir. Sonra kapatıyorsunuz gençler. Sonra aynı şekilde şuradan bakın zoom alsın hemen bir. Bakın şu şekilde bir şey var Gördüğünüz bir şekilde Bunu şuradan açıp kapatabiliyorsunuz Havalandırma bakın Bak kapandı bir de şimdi bakın Hop açıldı gördünüz mü Buradan hava alabiliyorsunuz Aynı zamanda şurada da var Bakın tam kaskın tam tepesinde iki tane daha havalandırma var Hemen şurada ve şurada e, Şu gördüğünüz iki yerde vardır arkadaşlar Onları da şuradan ve şuradan açabilirsiniz Havalandırma sistemini Aynı zamanda döndürün abicim kaskı. Bakın fark ettiyseniz şurada sizi serin tutmak için havalandırma bir tane daha sistem var. Ve en önemli özellik hani Ferrarilerin arkasında olur ya şu şekilde kaplama. Burada da aynı şekilde bir kaplama var. Gördüğünüz üzere motorun özel... E, kaskın... Motor kaskının özellikleri saymakla bitmiyor. Ve aynı zamanda arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum ki. içi şu an ben bunları çıkarttım. İçi gördüğünüz bir şekilde böyle bir şey. Eee... İçi de çok güzel ve en önemli özelliklenden birisi olan bu arkadaşlar karbon fiber. Peki karbon fiber ne demek? Karbon fiber arkadaşlar hem çok hafif. Siz bunu kafanıza giydiğiniz zaman hafif bir şekilde kafanıza oturuyor ve dünyadaki en sağlam şeylerden birisidir bu kask. Gördünüz? Mü? Zaten ben bunun deneyini yaptım, giydim, duvara falan kafa attım, kafam falan acımadı. Bunun içindekileri çıkartacağınız malzemeler, malzemeler bunlar, bu içinden çıkıyor. Ee, ben bunları yıka yıkadım. Ee, siz de ilk aldığınız zaman bu kaskı ya da herhangi bir kaskı alırsanız yıkayın. Ee, bu şey ikisinden, e, ikisinin içinden de çıkıyor. Gördüğünüz şekilde bunları. Şimdi biz bunları takacağız. Takalım hatta. Bakın. Ama e, şurada bakın. Fark ettiyseniz şuralarda kırmızı şeyler var. Bunlara takıyorsunuz bunları arkadaşlar. Evet gençler. Şimdi takmaya başlıyoruz. İlk başta bunu takıyoruz. Haberiniz olsun. İlk bunu bir takalım. Hı. Evet gençler Allah'ımıza şükürler olsun ki ilkimizi taktık Şimdi sıra yanlarda. Yanlarda olmak üzere. İlk başta siz sağı takın. Ben de sağdan başlıyorum. ki Sağ daha kolay ve bu zamanda bunu takarken bunun özelliklerini size ben bir söyleyeyim. Gençler bunun Türkiye fiyatı çok pahalı. Neden bu kadar pahalı? Hepsini size detaylı bir şekilde anlatacağım. Arkadaşlar şu anda en ucuz Türkiye'de bulabileceğiniz bu kaskın fiyatı 6000 TL. 6000 TL yani çok pahalı. Türkiye şartlarına göre 6000 TL bir kaska vermek çok çok pahalı cidden. Shark'ın kalitesi ama bu. Shark köpek balığı demek. Zaten anlamıyla da anlayabilirsiniz. Cidden kaliteli bir kask markasıdır Shark. Zaten yani isminden de belli. Tanınmış bir marka. Dünyaca ünlü bir marka. Ee, ama yani siz A1 ehliyet alırsanız. A1 bir motor alırsanız. 125cc'lik bir motor. Gidip de siz bu kaskı almayın. Denemeyin bile. Ee, çünkü 6000 lira. Zaten alacağınız motor ikinci el. 3000-4000 liralık bir motor Gidip de kaskı 6000 lira vermeyin Ama siz A'dan başlıyorsanız A motordan ya da A2'den Ya bu, bu kaskı aslında alınabilir ee, Ben A1'den başlıyorum Bu kaskı ben mi aldım? Hayır Sağolsun benim tanıdığım var Altan abim O verdi çok sağolsun O da eskiden motorcuydu Şimdi motor kullanmayı bıraktı o arabaya geçti bu, Bana bunlar o verdi Bilin, Sponsorum gibi bir şey oldu O yüzden çok mutlu oldum ben de bu kasık çünkü zaten yani şey bilindik bir kasıklır. Hatta bakın şu tacımı çıkartayım, kafama takayım. Bakın nasıl havalı gördüğün de siz bir görün. Bakın nasıl duruyor. Evet gençler, bu şekilde takılıyor. Çok havalı bir tür. Şöyle sağ, soluma döneyim. Buradan. Bunu kapatıp işte kapatıyorsunuz buradan sıkıca duruyorsunuz sonra basıyorsunuz gaza arkadaşlar gidiyorsunuz. Peki bunun özelliği ne ki 6000 TL bu kadar pahalı bir motor? Arkadaşlar özellikleri şu. Bir tane dünya üzerinde bir teknoloji var. Bu teknoloji de şu. Bu kask diyor ki ben bu kaskı yaparken 100.000 tane kaza riskini göz önünde bulundurdum. Yani bu ne? Mesela örnek görüyorum? siz motor kullanırken dereye uçtunuz, arkanızdan tır çarptı, kuş kafanıza vurdu düştünüz, ya da motor sallandı düştünüz, virajı alamadınız düştünüz, araba çarptı düştünüz. Bu böyle kazalardan tam 100 bin tanesini bu kaskı uyarlamış ve bu 100 bin kazada kırılmayan bir kask yapmış. Ya kırılmayan değil sizi çok koruyan bir kask yapmış. Bu yüzden önemli bir kasktır. 100.000 tane kazaya karşı donanımlı güçlü bir kasktır. bu yüzden fiyatı 6000 liradır ve en önemli özelliklerinden ikinci özelliği ise Şu gördüğünüz şey var ya cam gibi bir şey aslında o cam değil plastik gibi bir şey lakin Bu arkadaşlar çok Kalın bir şey Dünyaca Hani birçok kaskta Çok daha kalın Çok daha sert bir kastır ve Fark ettiyseniz bu e, bunun ismi Race R Pro yani yarış motoru. Yarış motorlarının özelliği de bütün kadrajı tamamen görebilmeniz yani. İki, şöyle ileriye baktığınızda sağ ve solda görebilmenizi yarayan bir kask. Bu yüzden birazcık da pahalı bir kask. Dediğim gibi bu kask e, normal kasklarda dediğim gibi normal kasklarda şurada bitiyor. Cam burada bitiyor. Ama bu yarış kaskı olduğu için tam yapmışlar adamlar. Tam her yeri görebilmenizi sağlıyor yani. Düz baktığınızda bile sağ ve solu görebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu yüzden güzel bir özellik. Türkiye şartlarında birazcık pahalı. Alacaksanız A, A ehliyeti ve böyle 500 cc'den 600 bin alarmıza kullanacaksanız bu en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü 100 bin tane şeye dayanıklı olması çok önemli bir özellik. Haberiniz olsun. Evet ee, nerede kalmıştık kapı çağlı kusura bakmayın. 100.000 kazaya dayanıklı bir kask 100.000 denemede sonucunda bulunmuş bir kaskdır. O yüzden kalitelidir. Türkiye şartlarında çok baldır. Alırsanız 3.000 lira bir bütçeniz varsa farklı bir kask alın ama bütçeniz iyi ise 6.000 liraysa bu kaskı alabilirsiniz. E, linki açıklama kısmına bırakırım. Kask alın eğer bu bütçeniz yeterliyse. Çünkü cidden çok önemli özelliklere sahip, donanımlı bir kask. 100.000 kazaya karşı dayanıklı demek. Çok önemli bir özellik. Dostlarım, kesinlikle kask almayı tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinizi bakın. Moto vloglarımız gelecek. Altan abiye çok teşekkür ederim. Tam bu da zamanında oldu biliyor musunuz? Ben ne kask ne kask alsam, ne ne alsam falan diye düşünüyordum. Altan abimiz çıktı. Al kardeşimizden bunları.